Bütün göklerde olanlar, bütün yerdekiler, bu ikisi arasında ve toprağın altında bulunanlar O'nundur. Sen Allah'a ettiğin dua ve zikirle sesini yükseltirsen, bil ki Allah bundan müstaniyidir. Çünkü O, şüphesiz gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah olur ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur.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 Onu Musa'yı tabut içine koy da denize bırak. Denizle onu sahile atsın. Onu hem bana düşman hem ona düşman olan biri alsın. Bir de benim gözetimim altında yetiştirilmen için üzerine katından bir sevgi bırakmıştım. Ey Musa! Hani kız kardeşin firavunun sarayına giderek ona bakacak birini size buluvereyim mi? diyordu.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 ki ne senin, ne bizim caymayacağımız uygun bir yer olsun. Musa, sizinle buluşma zamanı, süs bayramı günü ve insanların toplanacağı kuşluk vaktidir, dedi. Bunun üzerine Firavun döndü ve gitti. Bütün hile vasıtalarını topladıktan sonra geldi. Musa onlara dedi ki, yazıklar olsun size, Allah'a yalan uydurmayın, sonra bir azab ile kökünüzü keser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 Ve işte bu, küfür ve isyandan arınanların mükafatıdır. Gerçekten Musa'ya şöyle vahyettik. Kullarımla geceleyin yürü, Mısır'dan çık, asanı vurarak onlara denizde kuru bir yol aç. Artık Firavun tarafından yetişilmekten korkmaksızın ve boğulmaktan endişede etmezsin. Firavun ordularıyla hemen onları takip etti. Denizden kendilerine sarı veren korkunç bir boğulma sarı verdi. Böylece Firavun kavmini yanlış yola sürükledi ve doğru yola götürmedi. Ey İsrailoğulları, sizleri düşmanınızdan kurtardık ve Tur Dağı'nın sağ yanında size söz verdik. Üzerinize de kudret elbası ve bıldırcın indirdik. Size verdiğimiz rızıkların en temizlerinden yiyin ve bunda taşkınlık etmeyin. Sonra üzerinize gazabım iner. Kimin üzerine de gazabım inerse muhakkak olur. Bununla beraber şüphe yok ki ben tevbe eden, iman edip salih amel işleyen, sonra da hak yolda sebat gösteren kimse için çok bağışlayıcı. Ey Musa! Seni kavminden ayırıp daha çabuk gelmeye sevk eden nedir? dedik. Musa, onlar benim izimdeler.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 Yoksa Rabbinizden size bir gazaba binmesini arzu ettiniz de mi bana olan vaadinizden caydınız? Onlar dediler ki biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden caymadık. Fakat biz o kıptiği kavminin süs eşyasından bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Onlara ateşe attık. Samiri de kendi mücevheratını böylece atmıştı. Nihayet Samir'i onlara böğüren bir buzağı heykeli ortaya çıkardı. Bunun üzerine Samir'i ve adamları, işte sizin de Musa'nın da ilahı budur. Ama o unuttu dediler. Onlar görmüyorlar mıydı, o buzağı kendilerine hiçbir sözle karşılık vermiyor. Onlara ne bir zarar ne de bir yarar vermeye sahip bulunamıyordu. And olsun ki Harun daha önce onlara,